Karşısındaki kadını çok çok etkileyebilirler. İlişkileri çok hızlı başlayıp çok hızlı biter. Genellikle beraberlikleri kısa sürelidir ama kadınını gerçekten severse onun için yapmayacağı şey yoktur. Sevdiğinde karşısındakine baskı kurmayı sever ama baskıya maruz kalmayı sevmez. Vağ burcu kadını ile koş burcu erkeği beraberliğinde ilişkiden önce oturup konuşulmalıdır. Vağ burcu kadını sağlam adımlar atarak giderler. Duygular ile hareket eder ama mantığını asla bırakmaz.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 Koç burcu ve Boğa burcu birbirinden farklı karakterlere sahip oldukları halde uyum sağlayabilen nadir burçlardır. Koç'un yıldırımzını ancak çekici Boğa'nın samimiyeti yavaşlatabilir. Boğa ve Koç burcu zaman zaman birbirlerini test, ters, ters düşseler de zaman içerisinde birbirlerini tamamlarlar. Ortayolu bulma konusunda zorlanmazlar. Ama belki de onları bir araya getiren yine onların bu zıtlıklarıdır. Bu ilişkide Koç burcunun tutkulu bir aşık olması Boğa'nın başını döndürür.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 Koçların ilişkilerinde diğer burçlara göre daha dikkatli olmalı gerekir. Çünkü karşılarındaki kişi ile benzer özelliklere sahip olduklarında birbirlerinden çabuk bakabilirler. Her ikisinin de sadakat konusunda bazı problemleri olabilir. Koç burcu ancak gerçekten aşık olduğu zaman karşısındakine sadık kalır. Bu zaman içinde gerçek bir aşk olur, gerçek bir aşka evrilebilir bu beraberlik.